Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size mükemmel ötesi bir Minecraft Lucky Block dünyası göstereceğim. Arkadaşlar bunda Rainbow, Spiral, Emerald bunu tam hatırlamıyorum ve Astra. Son olarak da normal Lucky Block'umuz var arkadaşlar. Buralara geldikçe böyle görürsünüz zaten arkadaşlar şunu hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi lucky bloklar var. Şu spiralle şey rainbow'u çok sevdim arkadaşlar böyle zaten bunun kılıçları falan var ve böyle lucky sword yani lucky kılıç bunu vurduğunuzda böyle bir şeyler çıkıyor vurduğunuz kişiye. bu neymiş? Lan atılıyor. Lan. Oha çok iyiymiş. Böyle atılıyor düşüyor Bu bir bomba ve bayağı bir ilerleri görebilen bir teleskop şöyle yavaşlık veriyor yavaşlık kaç veriyor ha direkt normal yavaşlık veriyorum şu arkadaşlar böyle ilerleri görebiliyorsunuz dürbünle herhalde karşılaştıralım diye koymuşlar Arkadaşlar bunu bayağı güzel bir tane açalım arkadaşlar Rainbow açmak istiyorum Böyle kasabilirim belki arkadaşlar. Şimdi bir tane emralı açayım. Bu neymiş? Kırılmazlık, deniz şansı, ayartma. Spiral. Spiral açacağım. Bunu çok seviyorum. Ve spiralden de böyle bir şey çıktı. Bir lav çıkarsa üzerimi temizleyeceğim. Bir tane daha spiral açmak istiyorum. Lav dedik ama olsun bir tane daha açayım spiraldan. Neyse şimdi bir tane şu kırmızı kırmızılıdan açayım ve kılıç Sonunda ama normal kılıçtan daha kötü altın kılıç bu. Astral açacağım astrallerden gerçekten çok güzel şey nereden çok çok düşen şey çok güzel şeyler çok düşen neyse arkadaşlar. Kil çekeceğim ben burada. Kil. Hayır! Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geliyorum buradan. Komut blok blok komut blok neyse. Arkadaşlar çıkılmıyor. Hayır buradan kil oh ve sonunda şimdi bir tane daha spiral açayım ve açmaz olaydım bir tane de normalden açalım ve sonunda düzgün bir şey çıktı arkadaşlar tüfek çıktı yaylı tüfek sıkalım var Hoppa. Uyy. Tek attı. Ulan niye hareket ediyorsun arkadaşım? Uf. Dur şuradan vurayım. Oo. Teleskop. Dürbünden daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu arada. Yok. Dürbünle yarışamaz. Yok ikisi de aynı. Bu daha mı çok yaklaştırıyor? Yok abi bu daha çok yaklaştırıyor. Ama bunun ayarı kötü ya. Neyse bir tane daha normal açalım. Oo sonunda be. Bu normaller spiralden daha iyi herhalde. Ne lan? Ay yukarıda sandık var. Bu arada arkadaşlar parkur videolarını evet arkadaşlar parkur videolarının gelmesi için like atabilirsiniz ya da yorumlara hey Bob sana tekatabilir miyim bakın arkadaşlar Lucky Sword'ımızı kullanıyoruz ki bu bana neden vurmuyor hadi bir Lucky Sword bir iş yap. patlattım. Lan. Oha bu ne yaptın elinde ne var öyle bu? Patla. Patla. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop bayağı güzelmiş arkadaşlar. Lan yanıma geldi. Lan. Arkadaşlar Canı gitmiyor. Eğer. Koruma. Bu neymiş? Lan lan lan lan. Yanlışlıkla. Şurayı kaz. Ne çıktı? Çapa. Çok iyi. Ve arkadaşlar modu tanıttık Şimdi Arkadaşlar size nasıl yükleyebileceğinizi gösteriyorum bu katır kutur etmeden olmaz Evet arkadaşlar şimdi e, Adons for Minecraft diye bir uygulama var ona giriyoruz buradan buraya geldik Arkadaşlar şimdi buraya kon neyse direkt lucky blok yazıyoruz arkadaşlar Umarım bulabilirim onu Hadi be Heh, şu arkadaşlar işte bunu indiriyoruz yani buradan Mora basıyoruz Eğer sizde mor yazmıyorsa e, ona tıklayın işte arkadaşlar sonra burada sizde Burası sarıdır ve dolandı yazar arkadaşlar onu tıklıyorsunuz Ondan sonra o yüklüyor bir reklam çıkar önünüze. oradan çarpıya basıyorsunuz sonra burası böyle mor ve mavi arası bir şey oluyor tıkladığımızda böyle bir şeyler diyor Siz burada izin izin vereceksiniz Minecraft'a gidecek gideyim mi gitmeyeyim mi diye Siz buradan her zaman tıklayacaksınız Minecraft'ı seçeceksiniz Ondan sonra okey diyeceksiniz arkadaşlar ve şimdi sizi Minecraft'a anlatacak beni de attı zaten ve ve gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar Combination Flat World giriyoruz arkadaşlar yine de yükle diyoruz. Eğer e, sürümünüz 1.17 ve üzerindeyse öyle bir şey çıkar ya da 1.16 20 tam hatırlamıyorum sürümleri ama olsun arkadaşlar ben de oynuyorum. Ve direkt açıldı arkadaşlar. <Gülüyor> gördüğünüz gibi her şeyimiz var yani size videonun başında anlattığım gibi ama ha on burada varmış gördüğünüz gibi hepsi burada arkadaşlar rainbow astral kırmızı olan, spiral emerald son normal hepsi var arkadaşlar burada. yani e, bu model içinde don hepsi var şey. bir dakika gösteriyorum ve işte buradan geliyorsunuz aşağılara gelip buradan silebilirsiniz ya da hiç silmeden direkt yükleyebilirsiniz bu arada arkadaşı ekleyebilirsiniz burada adımda yazıyor zaten açıklamaya da adım bırakırım oradan kopyala yapıştır ve evet. yüklersiniz ve bay bay arkadaşlar bye bye.